Herkese merhaba. Ben Harun Akdemir. Bugünkü webinarımıza hoş geldiniz. Katılmayan arkadaşlar vardı. Devam edelim. Bugünkü webinarımızın konusu Creo 8 ile birlikte CAM modülüne gelen inliklerden bahsedeceğiz. Creo 8 ile birlikte high speed, high speed Milling Plus Extension modülü ile artık 5 kaba işlem kaba, ara kaba, finish, ara finish gibi işlemlerin programlanmasını yapabiliriz. Bu 5 eksen işlemleri dilersek simultane ya da 3x2 pozisyonlamalı olarak gerçekleştirebiliriz. Ayrıca katı geometri dışında facet future'ları da facet olarak Elinize ulaşan dataların da kemb işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle komutlara baktığımız zaman 5-8 simultane kaba ve ara kaba işlemlerin yanı sıra otodeburring dediğimiz işlemlerden sonra çapak alma işlemini de gerçekleştirebiliriz. Normalde çapak almak işlemlerini taşlama ya da operatör manuel alabilir ya da vibrasyon makinesine atıp Oradan çapak işlemlerini alabilir ama otodobürün komutuyla modeldeki bütün kenarları otomotiv olarak tanım, tanımlayıp buna göre e, çapak işlemini gerçekleştirir. Ya da isterseniz manuel istediğiniz kenarları seçip çapak alma işlemlerini yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra 3 artı 2 pozisyonlamalıyla kaba ve ara kaba işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Ve ayrıca e, finish işlemleri için de aynı şekilde 3 eksen ve 5x finish işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Şöyle 3 artı 2 pozisyonlamalı işleme baktığımız zaman normalde bir kaba işlemi nasıl yapıyoruz? E, e, referans bir mil window bir oluşturup referans yüzeyden, düzlemden daha sonra 3 eksen olarak işliyoruz. Yan yüzeyleri ya da yan duvarlarda herhangi bir işlem varsa eğer o duvarlar için yüzeyler için de ekstradan bir mil window oluşturup daha sonra tekrar bir nc dizini oluşturup bu şekilde işlemleri gerçekleştiriyoruz. Bu bize hem zaman kaybettiriyor hem de model ağacında bir kalabalıklığa sebep oluyor. Fazla fazla işlemler oluşturduğumuz için. 3 artı 2 ile tek bir, bir, tek bir mil window içerisinde birden fazla yan duvarları ya da terste kalan açıları undercut dediğimiz terste kalan açıları <gülüyor> işleyebiliriz. Şöyle devam edelim. Dilersek hem kalıp parçalarını hem de kata sahip modelleri 3 artı 2 pozisyonlamalı işleme ile çok rahat bir şekilde, basit bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Şöyle görselde görüldüğü gibi 1 ve 2. görselde takımın tutucusundan ve terste kalan açı olduğu için takım buralara giremiyor. 3 ve 4. görsele baktığımız zaman ise 3 artı 2 pozisyonlamayla birlikte takımın pozisyonunu ayarlayıp Otomatik olarak terste kalan açıları ya da tutucudan dolayı, takımdan dolayı giremeyen yerlere takıma vererek işlemi e, tamamlayabiliriz. Bunun için herhangi bir mili window oluşturmamıza gerek yok ya da yeni bir koordinasyon yapmamıza gerek yok. Tek bir mili window içerisinde gerçekleştirebiliriz. 5xen simultane işlemde ise Yine aynı şekilde e, simultan olarak kaba işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Kaba işlemleri yaparken, simultane kaba işlemi yaparken üç farklı opsiyonda yapabiliriz. Birinci opsiyonumuz, morp dediğimiz taban ve tavan yüzeyleri ya da düzlem olabilir. Referans olarak, al, e, referans olarak alıp taban ve tavan arasında kalan e, ölçe, geometrik şekle göre takım yolunu oluşturabiliyoruz. Ya da offset from floor dediğimiz tabanı referans alıp taban e, geometrisine göre bir takım yolu oluşturabiliyor. Ya da offset from ceiling dediğimiz zaman ise tavana e, referans alıp tavan görmesine uygun bir takım yolu oluşturuyor. Ceiling kısmında istersek yüzeyde de seçebiliriz ya da e, bir düzlem oluşturup bir düzlemde seçebiliriz. Auto deburring toolpath dediğimiz zaman yani e, takım e, çapakları al dediğimiz zaman ise Geometri işlemde CNC tezgahta işimiz bittikten sonra geometride kalan, modelde kalan çapakları normalde dediğim gibi manuel olarak alabiliriz. Ya da işte taşlama makinesine atıp çapakları alabiliriz. Geometrinin kes, keskin kenarlarını yumuşatabiliriz. Ya da otodabirin komutuyla uygun istediğimiz ölçüdeki pah ölçüsüne girip takımın modelin mevcut bütün kenarlarında bir Yumuşatma işlemi gerçekleştirir ya da mevcut bizim seçtiğimiz manuel kenarları seçerek istediğimiz kenarlarda bir yumuşatma işlemi yapabiliriz. Şimdi bir örnekler üzerinde gidelim. Şöyle bir 3 artı 2 kaba işlem örneği yapalım. Şöyle bir modelim mevcut. Gördüğünüz gibi yan duvarlarda da işlemlerim var. Şimdi tekrar mail tabına geliyorum. Eğer bu modelimiz varsa eğer zaten mevcut. İşte komplet meşinlik, production meşinlik modellerimizde bulunan komutlarımız mevcut duruyor. Bu komutların yanı sıra işte high speed milling komutlarımız geliyor. Bu komutlarımız aktif duruma geliyor. Yine aynı şekilde bu modül içerisinde zaten komplet machine nope ek ya da production machine nope ek olarak bu modülü alıyorsunuz. Yine aynı şekilde bu bu komutları da kullanabiliyoruz. Ağırlıklı olarak bu komutlardan bahsedeceğim. Geldim örneğin bir kaba işlem yapalım. Tıkladım. Önce bir takım mı oluşturayım. Takımı seçtim. Referans olarak şurada daha önce oluşturduğum bir milibin tabım um var. Geldim seçtim. Parametreye geliyorum. Buradan Stock all of yani finish için bırakacağım ya da ara kaba için bırakacağım pay miktarı 0.5 olsun. Geldim, paso miktarımda afaki değerler veriyorum bunu 5 olsun. Burada işlemim tipim constant load, spiral ve tip 1 olarak geçiyor. Genelde önerilen işleme tipi constant load. Bunun e, sebebi ise takıma daha az yük binmesinden dolayı önerilen işleme tipi bu. Ama tabi modelden modele değişir işleyeceğiniz parçaya bağlı değişkenlik gösterebilir bu durum spiral ve tip 1'i de seçebilirsiniz burada isterseniz sadece kaba işlem ya da kabağın ardından tekrar bir profil temizleme işlemi de yapabiliriz burada kaba işlemi seçeyim clear distimizi burada maximum step step yani paso miktarımızın üzerine artı 5 mm olarak ekliyor bunu bu şekilde bırakabilirsiniz ya da mevcut size yer güvenlik mesafesinde biliyorsanız tezgah hakimseniz eğer bunu istediğiniz standart kullandığınız bir clear listeye de girebilirsiniz. Şimdi burada aksis kontrole geliyorum. 3 eksen bir işlemi yapalım. Geldim. Bir play pet yapalım. Şu an hesaplamaları yapıyor. Geldim. Şöyle bir çalıştırayım. Şöyle gördüğünüz gibi bir 3 eksen işlemi gerçekleştirdi. Şuradaki kanalları oluşturmadı. 3 eksen işlem yaptığım için. Normalde ne yapmam lazım? Tekrar gelip şurada bir milbindo oluşturmam lazım. Bütün kenarlara. O şekilde tek tek işlemlerimi yapmam gerekiyor. Bunun yerine geliyorum. Aksis kontrol diyorum. 3 artı 2 olarak işli diyorum. Daha sonra geldi. Minimum stok di tek araya diyor. Yani... Kaç milimlik mesafeye kadar 5.80 işlesin takım yolu oluşursun. İşte 1 milim yani bunu da daha da düşürebilirsiniz. Onda bir onda gibi. Buradaki takımın açısı maksimum takım 90 derece dönsün. Zaten 0'a 90 derece arasında bir değer verebiliyoruz. Maksimum 90 derece ya da 45 derecelik burada. Tabi tezgahınızın açısına göre orada bir değer girebilirsiniz. 90 derece olarak kalsın. Geldi tekrar play diye bir takım yolunu görelim. Takım yolunu şu an hesaplıyor. Evet. İş istasyonuna bağlı. Bakalım. Evet, takım yolunu çıkardı. Şöyle bir baktığımız zaman bu şekilde takım yolunu oluşturdu. Tekrar bir çalıştıralım. Bu şekilde bakın otomatik olarak takım diğer düzlemlerdeki takım yolunu çıkarıyor. Şunu şöyle de izleyebiliriz bir material kat yapalım. Geldim. Şöyle çalıştırayım. Burada takım yollarını şuradan gizleyebiliriz. Ayrıca stock display'den işte dizini cam dizini göster. Bunu da sequence listten gelip rengini de değiştirebilirsiniz. Yani takım yolunu bıraktı rengi. Örneğin yeşil yapalım. Bakın bu şekilde değiştirebilirsiniz. Ya da takıma göre her bir takıma ayrı bir renk tanımlayabiliriz. Geldim kaldıra örneğin şöyle asker yeşili olsun bu şekilde yapabiliriz ya da direkt gelip regular deyip default rengi alabiliriz. Bu şekilde taraş kaldırma simülasyonu gerçekleştiriyor. Daha sonra bu işlemi tamamladıktan sonra sto kaydedip ara kaba için kullanabiliriz. Ara kaba da bir önceki kaba işlemde kalan sto kullan deyip kaydedebiliriz. Şimdi bu işlem bitti. Şöyle baktığımız zaman bakın bu şekilde işlemleri aldı. Daha sonra gelip buradan transfer to manufacturing olarak kaydettiğim zaman SCL olarak kaydediyor bunu. Kaydedip daha sonra re-rafta kullanabilirim. Zaten daha önce kaydetmiştim. Bunu kapatayım. Bu şekilde kaba işlemleri 3 artı 2 pozisyonlamalı olarak işleyebiliyoruz. Yeni bir mil-window atmamıza gerek yok. Yeni bir koordinasyon atmamıza gerek yok. Tek bir sisteminde 3 eksen mantığında 5 eksen işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi buna bir ara kaba atalım. Geldim şöyle bir ara kaba önce takımı seçiyorum takımı seçtim geldim buradan dediğim gibi bir önceki kabada raufda rauf işleminde kalan stoku al diyorum transfer for manufacturing ile STL olarak içeriye alıyorum bunu ben import diyorum daha sonra parametrelere gelip örneğin step tipi kaç olsun 4 olsun diyorum yine aynı şekilde işleme tipini buradan belirleyebiliriz bütün parametreler rafla aynı Geldim. şöyle bir 3 eksen olarak ilk başta bir inceleyelim hesaplamaları yaptı geldim şöyle bir normal 3 eksen olarak işliyor şimdi geldim aksis kontrole 3 artı 2 olarak işle diyorum Geldi. Hesaplamaları şimdi yapıyor. Hesaplamaları yaptı. Yine aynı mantıkla 3 artı 2 bütün işlemleri yapacak. Hı. İşlemler tamamlandı. Geldi bu şekilde bakın bütün işlemleri gerçekleştiriyor bu şekilde ara kaba işlemini de gerçekleştirebiliriz bir de auto debuting vardı dediğim gibi pah alma işlemleri şuradan geldim tıkladım takımı seçeyim altlık küre takımım olsun buradan Dilersek 3 eksen ya da 5 eksen olarak seçebiliyoruz. Geldim buradan 3 eksen deyip 3 eksen mantığıyla da işlemlerimi gerçekleştirebilirim. Bakın burada include all edge diyor. Yani 3 ekseninde görebildiği bütün kenarları ee, pah işlemi yapacak. Parametreye geldim. Buradan edge thickness şu an benim pah ölçüm 0.5 milimmiş. Yani burada vereceğiniz ölçüye bağlı olarak pah e, değerinizi belirtebilirsiniz. Daha sonra geldim şöyle bir çalıştıralım bunu. Bir 3 eksen olarak işlesi 3 eksende görebileceği bütün yerleri işleyecek. Daha sonra 5 eksen olarak işletebiliriz. Evet. Şimdi Şöyle bir bakalım. Bakın 3 eksende görebildiği yerleri işledi. Şöyle çevirelim. Şöyle takımı bir takım lokasyonda gösterelim. Geldim. Bakın şurada modelde şu an şunu da bir gizleyeyim. Modelde şu an pah olmadığı için keskin köşeyi bu şekilde yumuşatıyor. Modelle zaten pah varsa işte onda beşik pah olsa zaten o yolu takip ederek gidecekti. Beşikten olarak işleyelim bunu. Geldi. Çalıştıralım. Şimdi burada include edge seçmiştim. Yani modelde gördüğü bütün keskin kenarları al demiştim. Önce bu şekilde işlesin. Daha sonra manuel olarak kendimiz kenar seçimlerini yapabiliriz. Geldim. Şöyle bir baktığım zaman şöyle biraz hızını yavaşlatalım. Bütün kenarları işliyor. Buradan dikkat ederseniz yukarı doğru çıkarken dik çıkıyor. Bunu da aksis kontrolden değiştirebilirsiniz. Minimum açısı 45 derece olsun diyelim. Bakın için tekrar hesaplatalım. Şuradan duvarlardan yukarı çıkarken normalde sıfır sıfır çıkıyordu. Sıfır değil, 45 derece açıyla çıksın. Yani 45 derece ile 180 derece arasında bir takım yolu oluşturmuş olduk. Hesaplamayı yapıyor. Şimdi geldim. Takım hiçbir zaman doğrultamıyor. Çünkü 0 dereceden 45 dereceye çıkardım minimum açısını. Bu şekilde gördüğü bütün kenarları işler. Daha sonra bakın referans kısmına geldim. Include all de aktif duruma getiriyorum. Buradan gelip kendim kenarları seçebilirim. Yani şu kenar olsun. Geldim. Şurayı seçtim. Şurası olsun. İşte şimdi de şunlar olsun. Çalıştır dediğim zaman sadece seçtiğim kenarları işlemlerini yapacak. Yani bütün kenarları atma, atmaya gerek yoksa yer şöyle zaman kazanmak için bu şekilde de bu opsiyonu kullanabiliriz. 3 artı 2 ile kaba ve ara kaba işlemleri ve auto-debirin komutuyla da e, yumuşak köşe yumuşatma işlemlerini de yap, bu şekilde yapabiliriz. Bir de simultane işlemlere bakalım. Simultane kaba işlemleri inceleyelim. Geldim. Şöyle bir parçam var. Bu parça üzerinde simultane kaba işlemleri gerçekleştirelim. Limbil tabına geliyorum. Buradan bakın burada 5 aksis raf komutum var. Tıkladım. Takımım onluk takımım 10, 12 ve onluk takım olsun. Geldim burada dediğim gibi 3 farklı opsiyonum var. Floor Surface yani taban yüzeyi seçerek. ceiling Surface yukarıdan taban bir referans seçmemiz lazım. Morb'da her ikisi. Önce Floor Surface'i seçeyim. Geldim tıkladım. Floor Surface'i seçtim. Ben de referans yüzey istiyor. Alt yüzeyi seçiyorum. Bu alt tabana göre bir işlem yapsın. Parametre'ye geldi. Şöyle step de kaç olsun? 4 olsun. 6 olsun. Şimdi şöyle bir ön izlemesini göstersin. Hesaplamayı yapıyor. Aradaki farkı göstereceğim. Bu 3 komutun birbirinden farkını anlatacağım. Floor Surface'de seçtiğim tabanın profiline göre bir takım yolu oluşturacak. İşte sizin stok malzemenize göre. Kütüğe göre bir işlem oluşturacak. Şöyle yapalım. Bakın. Bu şekilde profile göre bir takım yolu oluşturuyor. Şöyle çalıştırırsak eğer böyle bu şekilde takım yolunu oluşturuyor. Şimdi Sailing diyeceğim. Geldim. Zaten yüzeyin belli. Yani nereye kadar işleyeceğimi belirtiyorum. Burada şu yüzeye kadar işlediyorum. Geldim. Mesela bakın. Şu yüzeyi seçtim. Küçük yüzeyini seçtim. Üst yüzeyi. Bu üst yüzeyle alt yüzeyin geometrisine göre bir takım yolu oluşturacak. Düzlem seçersem düzlemle alt geometrinin yüzeyine göre bir takım yolu oluşturacak. Burada Sealing'de referans olarak aldığınız yüzey ya da düzlemin önemi var. Ama orta direkt zaten referans olarak alıyor. Şimdi Aslında bakarsanız Offset Floor'la çok bir farkı olmaz. Çünkü zaten profiller aynı olduğu için. Ama gelip bunun yerine Şöyle düzlemi seçersem düz bir yüce yara düzlem seçersem aradaki farkı şimdi göreceğiz. Şimdi geldim. Şöyle bakalım. Bakın takım dik geliyor yüzeye kadar. Yani sanki bir nevi 3 eksen işleme yapıyormuş gibi oluyor. Bunun sebebi de seçtiğimiz say için seçtiğimiz referans düzlemi. Bundan dolayı. 3 eksen mantığında işledi aslında. Burada formlu bir yüzey ya da düzlem seçerek işleme yolumuzu belirtebiliriz. Bir de morph var. Morp'u seçtiğim zaman yine aynı şekilde Morp'ta referans istiyoruz. Bakın yine düz bir yüzey hala seçili. Ama takım yolunu değiştiriyor. Seçtiğim üst yüzeyle alt yüzeyin ortak geometrisine göre, göre bir takım yolu çıkarıyor. Yani yine aynı şekilde yani simultane bir işlem gerçekleştiriyor. Sailing'de ne yapmıştı? Bir, bir nevi 3.80 işleme gerçekleştirdi ama morphte. Aynı referansları seçmeme rağmen otomatik olarak takım yolu düzenliyor. Simultane işleme göre düzenleyecek. Geldi, şöyle göstereyim size. Bakın yine takım yolu otomatik olarak düzenliyor. Böyle bir çalıştıralım. Şöyle şuradan da bir Kalın. Bu şekilde bir simultane kaba işlemi gerçekleştirebiliriz. Webinarımızın sonuna geldik. 3 artı 2 ve 580 simultane komutlarıyla kriyo 8'e birlikte komutlarımız bu şekilde. Sorularınız varsa sorularınızı alabilirim. Öncesinde şunu belirtmek isterim ki bu webinarın kaydını YouTube sayfamızda bulabilirsiniz. Tekrar izlemek, tekrar izlemek isterseniz eğer. Ayrıca YouTube sayfamıza abone olup mevcut. Yeni videolardan yeni içeriklere haberdar olabilirsiniz ya da eski videolardan da haberdar olabilirsiniz. Ayrıca LinkedIn sayfamıza takip ederek bu tür webinarlar ya da videolar gibi bilgi bilgilere erişebilirsiniz. Sorularınız varsa sorularınızı alabilirim. Zorunuz gayet anlaşılır olmuş demek ki. Tamam o zaman. E, webinarı sonlandıralım o zaman. Katıldığınız için teşekkür ederiz. İyi akşamlar.